Hepinize selamlar. Bugün sizlere lanet oklardan nasıl kurtulabileceğinizi göstereceğim. Fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Normalde sağ ve sola yürürken botlar kafamızın ortasına tamamen vurabilmekte. Benim oyunumda şu anda bir sıkıntı var. Güncellemelerden ötürü olduğunu düşünüyorum. Botlar tam olarak isabetli vuramıyor ama eğer sizde isabetli olarak botlar atış yapıyorsa bu teknikleri uygulayarak oklardan kolayca kurtulabilirsiniz tekniği bilenler olabilir ben bilmeyenler için göstereceğim başlayabiliriz burada ekranda görmüş olduğunuz gibi sadece sağa kaçmak ya da sola kaçmak pek bir şey kazandırmıyor ancak aralıklı şekilde sağ sol tekrar sağa gelerek oklardan kolayca kurtulabilirsiniz ekranda şu anda yansıtıyorum zaten bu single player'daki botlardan kurtulmak için yapmanız gereken hamledir Multiplayer oyuncuları ise bunu pek fazla yemeyeceklerdir. Genellikle e, tam ortaya doğru nişan alıp sizi rahatlıkla vurabilirler. Multiplayer oyuncularına ise ekranda görmüş olduğunuz gibi mouse'unuzla zikzak çizmeniz lazım. Zikzak çizerek multiplayer'daki oyunculardan rahatlıkla kaçabilirsiniz. Vereceğim bir diğer tavsiye ise... Okçu grubunun üstüne doğru koşarken kalkanızı sürekli kapatmak yerine aralıklarla kapatıp açmak ve daha hızlı bir şekilde kısa sürede düşmana ulaşmanız ve onları kesmek adına verebileceğim yegane tavsiyelerden bir tanesidir. Atın üstünde 4 nola gidiyorken yine çok fazla ok yiyoruz. Bununla ilgili yapılabilecek pek fazla bir şey yok ancak atla çok hızlı gitmezseniz daha az okuyabileceğinizi düşünüyorum ayrıca mesela okçular arkanızda kaldı koşuyorsunuz atla beraber kalkanızı arkanıza koymanız yediğiniz ok hasarını azaltacaktır tamamen önlemez bu vermiş olduğum tavsiye ederim. kesinlikle böyle e, ok yememen üzerine kurulu değil yanlış anlamayın beni. Oklardan kurtulma adına verebileceğim bir takım tavsiyeler. Tamamen oklardan kurtulamazsınız ama hayatta kalma oranınız çok fazla yükselir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.